Hayatım boyunca hırs kelimesi benim için başarıya giden yoldan başka bir şey değildi. Kazandığım her başarıya hırsım sayesinde ulaştım. Nasıl olduğunu dinlemek ister misin? Yıl 2007, ikinci sınıfa yeni başlamıştım. Bir akşam babam eve elinde sinindiği bir kutuyla geldi. Merakla bunun ne olduğunu sordum. Bunun bir oyun olduğunu, adında satranç olduğunu söyledi. Kurallarını bana anlatmakta olduğu oyunu daha önce oynadığı belliydi. Benim kafamda ise o kutuyu gördüğümden beri tek bir şey vardı. Babam bu oyunda nasıl yenerim? Çünkü benim için adının oyun olması yeterliydi. Çünkü küçüklüğümden beri oynadığım bütün oyunları kazanana kadar oynayıp kazandıktan sonra bırakıyordum. Hem neden devam edeyim ki, yapılabilecek en iyi şeyi yapmış ve kazanmıştım. Ancak bu istediğim bir şey değildi. Bitmeyecek bir oyun arıyordum. Sürekli farklı stratejiler geliştirmeye zorlayacak ve her seferinde beni biraz daha ileriye taşıyacak bir oyun. Bulmuştum. Satranç bu özelliği sayesinde kendini bana sevdirdi ve oynadığım diğer oyunların çoğundan bir anda kopup satranç'a yöneldim. Babam bulduğum her fırsatta darlayıp satranç oynamaya ikna ediyordum ve biraz daha iyi oynamaya başlıyordum. Yıl 2009, 4. sınıftayım. Bir öğretmenin oğlu satrançta çok iyi olduğunu iddia ediyor ve herkes de onu onaylıyordu. Biraz çekinerek de olsa bir oyun teklif etmiştim. Taş işlemek yerine bizi bir satranç tahtasının başına oturtmuş öğretmenimiz ve onca meraklı göz artık tahtayı izliyordu. Bu maçta beni tutan yalnızca bendim. Ben de fanatim değildim. Derken üstün konumaya geçmeye başladım. Yavaş yavaş son yaklaşırken birdenbire rakibim taşları yıktı ve elini uzattı. Ben ise ne olduğunu anlayamamış bir şekilde ilk zaferimi kazanmıştım. Bu zaferin verdiği hızla satrançla aramayı tuttum ve zamanla babamı yenmeye başladım. Yıl 2014 liseye başladım. Artık hızlı bir şekilde satranç oynuyordum. Okul turnuvasına katıldım. İlk maçta okul satranç birincisiyle karşılaştım. Çok uzun sürmeden bu maçı devamındaki maçlarında olduğu gibi kazandım ve okul birincisi oldum. Çok geçmeden bu hırsı hayatımın diğer yerlerine de uygulamaya başardım. Yıl 2020 burada bu hikayeyi anlatıyorum. Ben sürekli dairesi için hırslandım. Hırsına zarar verir dedikleri için hırslandım. Bunu yazarken üniversitemin bilek güreşi şampiyonu olduğunda kazandığım madalyaya bakıyorum. Bakıyorum ve diyorum ki bu benim ilk zaferim değil, sonda olmayacak.